İzleyenler herkese iyi akşamlar mutlu pazarlar diliyorum. Bir şifa kapısı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz uzman doktor Hatice Deniz yardımcı olacak. Cildiye uzmanı oluyor kendisi. Bakalım hocamızdan bugün neler öğreneceğiz? Ne uyarılar da bulunacak bize? Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ben dermatoloji uzmanıyım. Neredeyse 10 yıldır şeyde çalışıyorum Avrasya Hastanesi'nde. Daha önce devlette çalışmıştım, orada emekli oldum. Sonra burada hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki hocam süremiz kısıtlı, Hı -hı. konumuz uzun, sorularımız çok olacak size bugün. Ee, öncelikle dermatoloji nedir, hangi hastalıklara bakar, bununla bir giriş yapalım. Ya şimdi, e, dermatoloji aslında e, insandaki en büyük organ, deri. Evet. Bütün e, dış çevresine, insan vücudunun saç, tırnak ve deri olmak üzere biz bakıyoruz. E, dermatologlar bunları tedavi ediyor. Yani sizin vücudunuzda, dışarıdan baktığınızda, gözünüzde gördüğünüz her yer bizim bölgemiz uzmanlık demek. Uzmanlık alanınıza evet. Anladım. Peki hocam akne dediğimiz, sivilce diyebildiğimiz ve erkekte, çocukta, ergenlik döneminden itibaren herkese görülen evet. e, sivilceden bahsedelim. Nedir? Neden oluşmakta. Şimdi akne e, adolesan çağda yani ergenlik döneminde sizin dediğiniz gibi e, kabaca 14 yaşından 13-14 yaşından sonra Yüzde e, göğüste olabiliyor, sırtta olabiliyor. Yağlanmanın arttığı bölgelerde hormonların etkisiyle ergenlik döneminde hormonların ortaya çıkmasıyla yağlanmanın arttığı yerlerde oluşan önce kızarık kabarık komedonlar tarzında yağ birikimleri olabiliyor. Bazen de bunlar ...daha iltihaplı şişlikler, püstüller dediğimiz hale gelebiliyor. Kuşları olmayan, ağrılı dediğimiz evet, şeyler. Evet, onlar da olabiliyor. Onun dışında açık kapalı komedonlar oluyor. Bir de daha ileri formu olursa kis tarzında oluyor. Onlar daha üst. Düzeyde. Evet, yani bu, bu hayatın herhangi bir bölümünde neredeyse insanların hepsinde görülen bir şikayet. Ama bazısında doktora gelmeyi gerektirecek kadar yoğun oluyor... Bazısında daha hafif oluyor. Ama işte şimdi artık bu telefonlar sayesinde herkes görselliğe çok önem verdiği için evet. çocuklar rahatsız oluyorlar. Gelmek istiyorlar doktora. Peki hocam oluşmasına sebep olan etkenler, faktörler nelerdir? Ya şimdi bize? işte dediğim gibi esas önemli olan hormonlar. Yani hormonal aktivitenin ergenlikte başlamasıyla yağ bezlerinde uyarım oluyor. Bu uyarım... Birçok faktörün etkisiyle bazı kişilerde daha fazla, bazılarında daha az oluyor. O faktörler mesela genetik yatkınlık olabiliyor. Ailesinde akne çok şiddetliyse anne babada mesela çocukta da öyle seyredebiliyor. Ya da çok fazla paketli ürün kullanımında artabiliyor. Onun haricinde eğer cilt bakımını düzgün yapılmıyorsa bunlarda da daha çok görüyoruz. Bunlar etkiliyor. Bazen hormonal sebepler de akneyi etkileyebiliyor. Mesela adet düzensizliği olanlarda daha çok akne lezyonu görebiliyoruz. Bazen çünkü yumurtalık problemleriyle bir arada olan akneler var. Onları da bir beraber görebiliyoruz. Bunlar hepsi etkiliyor. Mesela öncelikle halk arasında hep ergenlik döneminde işte en çok sivilceler yüzlerde olur, vücutta sırtta daha çok görülüyor hı hı. diyoruz ama bazı kişilerde, bireylerde de erkek, kadın fark etmez. Mesela 30'lu yaşlarda ergenlikte yaşamadığım sivilceyi hı hı. bu yaşımda yaşıyorum. Evet. Yüzümde belirtiler var. İşte suratım mayın tarlası gibi olduğu hı hı. gibi halk ağzında konuşmalı. Bu neden oluyor peki? Şimdi Bunda da yine mesela ergenlik döneminde olmayan, daha ...sonra gelişen hormonal problemler olabilir. Onların dışında beslenmeyle bağlantılı olabilir. Onların haricinde gıdalarla ilgili olabilir. Çok işte yağlı tüketiyorsa bir hasta onları etkileyebilir. Yine ortamın etkisi olabilir... Yüzü için uygun olmayan kozmetik ürünler kullanıyor olabilir. Onlar sivilceyi arttırmış olabilir. olabilir. Evet, bir, mesela son e, yıllarda bu Covid sonrasında maske takılıma bağlı, maske nedeniyle oluşan akreler gördük. Çünkü bu bölgeleri hep yağlı tuttuğu için evet. yağ salgısı daha da çok artıyor. Onlar da etkiliyor. Peki, Bazen vitamin kullanımları da etkili olabiliyor. Mesela başka sebepten size vitamin vermiş oluyorlar. B vitaminleri mesela. Bazı ilaçların sivilceyi evet sivilceyi arttırabiliyor. Peki bu sivilce izleri kalıcı bazıları geçiyor bazen hı hı. E, kalabiliyor ve onu e, gidermek için de birçok kozmetik üründür işte e, ya da ne bileyim kendi elma vardır elma kabuğunu sürün derler. E, <gülüyor> onu yerine. bilmiyorum. E, bu gibi yöntemler uygulanıyor. Bu sivilce izleri tamamen ciltten gidebiliyor mu? Ya, ya da sivilceyle... şimdi derinliğine bağlı. Ya da sivice ile oynadığımız zaman gerçekten tabii. leke bırakabiliyor tabii, tabii. Yani onu zaten bütün hastalara öneriyoruz. Oynamayın. İlaçlarınızı, ilaç tedavisi başladığımızda sürme tedavilerinizi düzgün kullanın. Cilt bakımına çok temizliğine dikkat edin. Yani o çok önemli akne için. Cilt bakımı ve temizliği her gün yapılırsa aknenin oluşmasını da engellemiş oluruz. Ondan dolayı mutlaka işte gençler çok dikkat etmiyorlar ama cildin temizliğine dikkat edin diyoruz. Onun haricinde normalde mesela bir günde, iki günde geçecek şeyi oynayıp daha uzun sürmesine sebep olursanız sonuçta iz kalma riski de daha çok oluyor. Evet. Bunlarda da e, çeşitli tedaviler yapıyoruz. İlk planda sürme tedavi veriyoruz izler için. Eğer sürme tedaviler yeterli gelmedi, derin izleri var. Sürme tedavi kullanmasına rağmen e, hala şikayetleri var. O zaman dermapen, PRP, mezoterapi, ee, bizde mesela altın iğne, scarlet var. O gibi tedavilerle e, şeyin e, azalmasını sağlıyoruz izlerin. Şimdi çok derin izler varsa onların hepsi kaybolmaz. Ama yapılan tedaviler olan izlerin neredeyse yarı yarıya azalmasını, bazılarında daha da fazla 60-70 azalmasını sağlar. Ya yani gözle görülebilir bir tabii, tedaviye tabii. gidiyor. Tabii. Bazı e, tedavi yöntemleri lazer olarak da biliniyor. Hastanenizde uygulanıyor mu lazer tedavileri? Evet tedavi? lazer tedavileri de yapılabilir ama lazerde şöyle fraksiyonel lazerler var. Çok daha derin soyuyor bunlar peeling tarzında soyuyorlar. O tarz tedaviler yapılabilir. Şimdi bizim burada takip ettiğimiz hastalarımıza bizim daha çok uyguladığımız dermapenler ve altın iğnelerimiz var. Peki temiz bir cilt olması için nasıl bakım yapmamız lazım? Şimdi günlük rutin hepimiz bayanlar özellikle makyaj yapıyoruz. Gerçi, evet. E, makyaj yapmasak da dış etkenlerden güneş lekeleri gibi o gibi lekeler oluşabiliyor. Hı hı. Nasıl temiz bir cilt ve lekesiz ya bir cilt olacak? Ya şimdi cildin önce temiz tutulması lazım. Bunda da en önemlisi mesela cildinizin yapısına göre ürün kullanmanız. Eğer yağlı bir cildiniz varsa ona göre yıkama jelleri. Hassas bir cildiniz varsa ona göre olan yıkama jellerini kullanırsınız. Akşam yüzünüzü bununla yıkadıktan sonra eğer bir probleminiz varsa cildinizde o zaman o probleme yönelik ürünleri kullanabilirsiniz. Mesela serumlar olabilir. Kremler olabilir, işte doktorunuzun önerdiği şekilde. Ya da siz evde normal bir yağlanmaya azaltıcı ya da kızarıklığı azaltıcı bir ürün kullanabilirsiniz sonrasında, yıkadıktan sonra. Sabahleyin de yine bunlar cildinizde kalır. Sabahleyin yıkarsınız, yıkadıktan sonra nemlendiricinizi sürersiniz. Dışarı çıkacaksanız da güneş koruyucunuzu sürersiniz. Evet, onu yaz, kış öneriyoruz. Tabii, tabii evet. yani. Kışın hani çok kapalı havalar dışında neredeyse her zaman kullanmak lazım. Yani makyaj yapsanız bile baz olarak da kullanın diye Kesinlikle. bu yarılarda Çünkü hani var bu güneş kremi. Bir de faktörleri de önemli sanırsam. Onlarda. Ya şimdi artık neredeyse piyasada hepsi 50 faktör ve üstü. Zaten cilt içinde bu yeterli. 50 faktör ve üstü olması. Bunlarda da e, mutlaka kullanılması gerekli. Çünkü hem yeni leke oluşumunu engelliyor. Hem de mesela kızarmaya meyilli bir cildiniz var diyelim. O kızarıkların artmasını engelliyor. O yüzden biz her yaş grubuna öneriyoruz. Artık bu ozon tabakasının delinmesi, işte güneş ışınlarının zararlı etkilerinin daha fazla olması da ciltteki hasarları arttırıyor. Dolayısıyla güneş koruyucular devamlı kullanılmalı. Yaz, kış fark etmiyor ama... Kışın mesela 30 faktöre kadar çekebilirsiniz. Ama yazın mutlaka 50 faktör ve üstü kullanmanız Kullanması lazım. Cilt sağlığı için. Evet. Hocam şimdi tonik teziniz bu gibi uygulamalar, kozmetik Hı -hı. ürünleri bazı izleyicilerimiz kullanmıyordur. Sadece üzerine işte sabunla yıkayan, hiç makyaj yapmayan insanlar da var. Onlar evde kendilerince işte ne bileyim, zeytinyağıdır, limondur Hı -hı. gibi kendilerine iyi gelebileceğini düşündüğü maske türleri üretebiliyorlar. Bunlar ne kadar sağlıklı, ne kadar Ya reaksiyon yapabilir onlar. Onları denemeden, şimdi mesela tamamen şunu uygulayın, yüzünüze limon sürün, biraz önce sizin dediğiniz gibi elma kabuğu sürün gibi bir şeyler söylenmesi imkan yok. Biz onları önermiyoruz. Çünkü onlar mesela komşu sürmüştür yüzüne, evet. hiçbir şey yapmamıştır ama süs sürersiniz, cildinizi yakar, durduk yere leke sahibi olursunuz. Güneşe çıkarsınız, mesela bitkisel ürünler güneşle reaksiyon yapabiliyor. Bunu sürersiniz, güneşe çıkarsınız, reaksiyon yapar. Başka bir sebepten bir ilaç kullanırsınız. O sırada da onları sürmüş olursunuz. Yine leke oluşumuna sebep olur. Yani o yüzden o tarz bir ürün, hani e, ilaç olarak ya da kozmetik olarak kullanılması kabul edilmemiş ürünleri biz önermiyoruz. Peki evde sizlerin önerebileceği doğal yöntemlerle e, hazırlayabilecek? Yani, gül suyu var. mesela kullanılabilir. Çünkü bizim mesela toniklerimizde, e, genelde hazırlattığımız toniklerde gül suyu var. O, o tarz bir ürünü cildinizi temizlemek, tonik olması amaçlı kullanabilirsiniz. Yağlı ciltte hafif yağlanmayı azaltır. Hassas ciltlerde yatıştırıcı etkisi olur. Hani illa o tarz bir şey kullanacağım diyorsanız. Onun dışında dediğim gibi yani yüz yıkama ürünleri o da cildinize göre olanlar. Onlar kullanılacak. Arkasından da mutlaka e, sabahları da nemlendiricinizi, güneş koruyucunuzu süreceksiniz. Yani illa bir e, tonye ya da şeye ihtiyaç yok, bir yüz suyuyla da iyi. Kullanabilir tabi tabi. Ama tabii. ek takvi olarak da kullanmak isteyenler kullanabilir. Cilt tipine uygun Aynen şekildi. aynen. Yani onu bir işte yakınızdaki bir doktorunuza danışarak. Bu ürünlere edinebilirsiniz. Çünkü şimdi artık piyasada yığınla derma kozmetik ürün var. Herkes öneriyor neredeyse. Ama ne kadar güvenli yerlerden alırlarsa o kadar tabii, daha iyi tabii, olur. Tabii tabii yani kafalarına göre değil de hani bilen birisinin faydasıyla yani onların yardımıyla kullanırsa aslında tabii bizim önerdiğimiz doktor kontrolünde olması. Dermatologlarına danışıp kullanabilirler. Peki kil maskesi yapan izleyicilerimiz de var. O, o konu hakkında neler diyeceksiniz? Kullanılabilir. Kil maskeleri satılıyor mesela bu şeylerde, kozmetik e, ürün satan yerlerde. Kullanılabilir. Eğer çok kuruysa cildiniz kil maskesi çok uygun olmayabilir. Ama normal bir cilt varsa ya da yağlanmaya meyili bir cilt varsa kullanılabilir. Peki e, kaç tip cilt tipi var hocam? Ya şimdi normalde hassas ciltler var. Ee, onun dışında e, genelde bir problem üretmeyen, hani normal dediğimiz cilt yapısı var. Bunda da genelde karmaya yakın oluyor. Karmanın biraz daha kuvvetlisi olursa yağlı olan ciltler oluyor. Bir de e, kızarmaya meilli ciltler olabiliyor. Zaten onlar dıştan görünüyor. Onun haricinde de kuru ciltler var. Mesela kuru ciltler hayat boyu nemlendirilmeleri gerekir. Çünkü ileriki yaşlarda bunlar çok daha erken yaşlanıyorlar. Eğer ciltlerini nemlendirmez güneşten de korumazlarsa mesela yağlı cilt sahibi olmak o yüzden bir avantaj daha geç kırışıklık sahibi oluyorsunuz ama kuru bir cildiniz varsa çok erken yaştan hemen kırışıklıklarınız oluşuyor onlara dikkat etmek lazım. Yani yağlı cilt daha sağlıklı bir cilt olarak mı tabir etmiyorsunuz? Yani olabilir? sağlıklı değil de yağlanmada ve biraz daha nem olduğu için evet. kuru ciltler kadar kırışması olmuyor. Daha geç kırışıyor ya. için bir evet. avantajı. Şey o bir avantajı ama tabi kuru ciltlerde sivilce çıkmıyor. Yağlı ciltte çıkıyor. Yani hepsinin problemleri farklı oluyor. Peki hocam sivilce tedavisi için size gelenler nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Ya onun şeye bağlı. E, hastalığın durumuna bağlı. Eğer hafif tek tük e, akneleri varsa onlar da e, yüzünü yıkaması için uygun bir ürün veriyoruz. Yine cildine uygun e, tonikler. Onun sonrasında jeller ve kremler veriyoruz. Eğer onlar yeterli gelmeyeceğini düşünüyorsak biraz daha soyucu tedaviler kullanıyoruz. Onların biraz daha kuvvetlisi antibiyotik ekleyebiliyoruz. Bir de bizim bu sivilce tedavisinde kullandığımız işte halkın arasında ilk çıktığı ismiyle roaktan olarak bilinen ilaçlar var. Şu anda artık o grup değil de izoretinoin grubu diyoruz. Onlar da 6 aylık. Oral tedavi yani ağızdan ilaç başlanarak kullanılıyor. O daha çok işte 18 yaş üstünde ve çok sivilcesi olan kişilerde tercih ettiğimiz tedaviler. Yani yüzünün tamamında görülen sivilce evet, tarzı. Evet, evet, evet. Yani bunlar ama sonrasında düşüme meyilli ciltler olduğu için mi daha çok çıkıyor? Yoksa dediğiniz gibi hani bu e, hormonsal olarak tekrarlanabildiği için mi? Yani ergenlikten sonra genelde büyük bir kısmında hastaların Artık o kadar yoğun sivilce çıkışı olmuyor. Mesela bir 23-24 yaşından sonra azalıyor. Ama biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi bazı kişilerde de tam tersine ergenlikte sivilce çıkmıyor. Hmm. Sonraki zamanlarda çıkıyor. Onda da işte etkili olan faktörleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İşte mesela gıdanızı ayarlayın. Ne bileyim işte hormon açısından bir tedaviye ihtiyacı varsa onu yapın. Vitamin kullanıyorsanız işte vitaminlerinizi kesin gibi hastanın kendi ihtiyacına göre olan tedavileri ayarlıyoruz. Hocam bir de bazı kullandığımız ürünlerden sonra, cilt temizlendikten sonra birkaç gün sonra e, ciltte bir atma, soyulma gibi bir şey oluyor böyle. E, hafif ince derinin kabuğu hı hı. gibi. O nedir? Onun bir e, te teşhisi tedavisi var Ya O bir çeşit pink gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kullandığınız ürüne bağlı. Eğer soyucu bir ürün kullanıyorsanız yüzünüze, mesela bunlar yıkama jellerinde de var salisilik asitler. Ya da toniklerde biz kendimiz özellikle hani böyle çok fazla kapalı komedonu varsa, gözenekleri çok açıksa onları da tercih ediyoruz. O zaman onları kullandığınız zaman hafif bir soyma olur. Bu e, istenen bir şey. Ama onların haricinde eğer ürün mesela size bir reaksiyon yaptıysa onda da soyma olur. Ama o soyulmalar farklı. Aynı zamanda onlarda kaşıntı ve kızarıklık da olur. O yüzden mesela o bir reaksiyon oluşmuş demektir. Doktorunuza geri tekrar danışmanız gerekir. Peki bu akne tedavisi sürecindeki e, bireylerin e, yine bayanlar için odaklı konuşacağım. E, makyajdan vazgeçemiyor. Hı hı. Ne kadar güzel de olsa yine bir makyaj e, kadında oluyor. Evet. Hafif de olsa bir e, BB kremdir ya da fondöten hı hı. sürülüyor. E, Sivilce tedavisi gören kişilerin ne derecede kozmetik ürünleri kullanması ya kullanabilirler. gerekiyor? Kullanabilirler. Onda bir kısıtlama yok. Sadece cildi için ee, uygun olacak ürünleri mesela fondötenler yağlı ciltlerdeki bir hasta için fondöten sürecekse yağ bazlı fondöten değil su bazlı fondöten kullanması lazım. Bir de onu her gün her gün e, kullanmasını önermiyoruz. Hani özel günlerde kullanılabilir ama hani de her gün kullanacağım diyorsa o zaman mesela güneş koruyucuların tinted formları var. Onları tercih edebilir. Çünkü fondöten ne kadar olsa o gözenekleri ve porları kapattığı için bizim tedavimize bir dezavantaj oluşturuyor. Ama bir özel geceniz olur, bir şeyiniz olur, o zaman tabii ki yani hasta tedavide görse biz onu engellemiyoruz, kullanabilirsiniz diyoruz. Evet. Peki hocam bu derme kozmetik işlemlerden bahsedecek olursak hastanenizde uygulanan e, ve başarılı işlemlere de el <gülüyor> atıyorsunuz Bu hastanenizde kullanmış olduğunuz derme kozmetik işlemler nelerdir? Şimdi bizde e, lazerlerimiz var. Ee, bunlar hem epilasyon için kullanıyoruz hem de leke için kullanıyoruz. Evet. Onun haricinde e, botoks dolgu uygulamalarımız var. PRP dediğimiz kanınızı alıp e, santrifüj edip ayırdığımız plazmadan kullandığımız e, bütün yüze, vücuda, saça yapılabilen PRP uygulamaları var. Onların haricinde mezoterapiler var, peelingler var. Mezoterapilerde de cildin ihtiyacına göre e, hiyaluronik asit uygulaması olabiliyor. Leke uygulaması olabiliyor. E, yine e, bu akne izlerinde kullandığımız somon DNA'ları var. Onlar kullanılabiliyor. Aynı şekilde e, mezoterapi ve PRP'yi saçı dökülenlerde de saç e, çıkışını kuvvetlendirmek amaçlı da kullanabiliyoruz. Onların dışında biraz önce söylediğim gibi e, scarletimiz var. Yani ameliyatsız yüz gençleştirme diye geçiyor Bunu bir sürü yerde kullanabiliyoruz hem kırışıklıklarda hem leke tedavisinde hem akne izlerinde vücuttaki çatlaklarda birçok alanda kullanımı var Onu da ondan da faydalanıyoruz Yaptığımız şey uygulamalar bunlar kozmetik uygulamalar Peki bu uygulamalar için bir yaş kriteri ya da bir koşul var mıdır? Ya şimdi şöyle, genelde zaten artık hani mesela bir botoksa dolguya kalkıp 15 yaşında bir çocuğa yapmıyoruz. Yavaş yavaş kırışıklık yani 25-30 yaş civarından başlıyor hastalarımız. Ama işte mesela dolgu da ne bileyim 20 yaşındaki hastaya da dolgu yapabilirsiniz. Dudağımı işte biraz daha belirginleştirmek istiyorum diyor, burnumu kaldırmak istiyorum diyor. Bunlar da şey yok, diğer PRP'lerde zaten kendi kanınızdan olan bir uygulama olduğu için... Onda bir yaş sınırı yok. Ee, çok küçük yaşlara da yapılabilir. Çünkü ekstradan e, bir yan etkisi olmayan bir uygulama. Sadece hastanın devamlı kullandığı bir ilacının olmaması gerekiyor. İlaç kullanıyorsa ilacı kesildiği dönem PRP yapılabilir. de de genelde 30 yaş civarında olan hastalarımıza yapıyoruz. Yani 30 yaş ve üstü.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 Ama lazer tedavileri her halükarda doktor kontrol olmadan yapılmaması gereken tedaviler. Çünkü bir yanık bir problem oluştuğunda da e, dediğim gibi tekrar başvurmanız gerekiyor. Onda da yine doktor takip edecek. Kesinlikle. Bu e, yanıklar derken e, hastaneniz bununla alakalı başarılı işlemlerde biliniyor zaten Hı -hı. lazer tedavisi. İğneli epilasyon yapılıyor mu hastanenizde? Bizde yok hayır. Yok. Sadece lazer tedavisi Hı -hı. uygulanıyor. Hı -hı. Peki hocam bir de e, bu kimyasal soyma girsek o konu hmm. hakkında da biraz bir bilgi alalım. Ya size. şimdi onda e, yine bu leke tedavilerinde, cilt gençleştirme tedavilerinde bir de akne izlerinin azaltılmasında kullanıyoruz. Burada birtakım asitler kullanılıyor. Bu asitler hastanın ihtiyacına göre e, belli yoğunlukta cilde uygulanıyor. Bir süre bekliyorsunuz ciltte e, reaksiyon oluştuktan sonra onu temizliyorsunuz. Sonrasında da bakımının çok düzgün yapılması lazım. Yani peelingler çok iyi cevap da verebilir. Eğer düzgün yapılmazsa tam tersine reaksiyon da oluşturabilir. Çünkü hani cildinizin üst tabakalarının hepsinin e, eritilerek soyulduğunu düşünün. Hani siz dediniz ya ben hafif böyle ilaç kullanıyorum pütürlü bir yapı oluşuyor. Evet. Bunlarda peelinglerde o pütürlü yapı kullanılan ilaca göre çok daha böyle e, aşırı yanık sonrası soyulmalara kadar varan reaksiyonlar olabiliyor. Bu eğer düzgün bir şekilde yapılırsa alttan hakikaten pırıl pırıl e, canlı temiz bir cilt çıkıyor. Ama e, mesela esmer kişi, çok esmer bir kişi de peeling çok önermiyoruz. Çünkü o tam tersine reaksiyon yapabilir. Daha çok hani işte beyaz e, kişilerde önerdiğimiz yöntemler bunlar. E, lekelerde de mesela leke hassas bir tedavi. Eğer çok saldırgan yaptığınızda reaksiyon görme riskiniz var. Mesela bu peeling de olabilir, lazer de olabilir. Bazen bunlarda hep yavaş yavaş gitmek gerekebiliyor. Hafif tedavilerle gitmek, reaksiyonu arttırmamak gerekiyor. Bu da yine işte peelinglerde hastayı gördüğümüz zaman hastanın ihtiyacına göre yani düşük solüsyonda da kullanılabilir bir asit solüsyonu. Yükseği de kullanılabilir. Hep bunlara işte baktığımızda doktorun karar vereceği tedaviler Peki profesyonel anlamda cilt bakımı rutinlerine kadar aralıklarda olması gerekiyor mu? Ya cildin yapısına bağlı. 15 günde bir de yapılabilir, ayda bir de yapılabilir. Eğer mesela hassas bir cildiniz varsa ayda bir öneriyoruz. Ama çok yağlı bir cildiniz varsa bu 15 günde bir de yapılabilir. Zaten cilt bakımında derinlemesine temizlik oluyor cildinizde. Yapılan mesela bizim burada yaptığımız cilt bakımları hastanemizdeki klasik tarzda olan cilt bakımı. Bu klasik tarzdaki hani aletten çok e, kullandığımız ürünlerle ve e, estetisyenin sesiyle gerçekleşen bir olay. Dolayısıyla cildin tamamen temizlenmesini sağladığı için yarın öbür gün size mesela doktorunuz bir ilaç verdiğinde ya da kendiniz bir yıkama jelidir, nemlendiricidir kullandığınızda da cildinizin çok daha çabuk emmesini sağlıyor bunu. Tam bir temizlik olduğu için Ondan dolayı e, cilt bakımı kişinin reaksiyonuna göre ayarlanıyor. Yani dediğim gibi çok yağlı ciltte 15 günde bir olabilir. Eğer hassas bir ciltse ayda bir olur. Ya da e, hastanın ihtiyacına göre bu süre belirlenir. 3 hafta da olabilir. Yani hep bunlar hastaya göre karar verilen şeyler. Yani özellikle soruyorum ki hocam sadece hastanede tedavi görmüyorlar çünkü. Tabii e, tabii. Güzellik uzmanları Hı -hı. tarafından ve Yüz kontörlerden Zaten bizim burada da öyle. Olsun. Estetisyenlerimiz yapıyor. E, dışarıdaki güzel kızmanlar tarafından da yapıldığı için bunları bilip bilinçli şekilde evet, aktarmalarını evet, düşünüyorum. yani en az 15 günde bir olur. Daha yani, fazla da olmaz yani. Daha sık olmaz. Cildin zaten tepkimesi evet. 15 günde bir. Peki hocam mezoterapiye de biraz değinelim. Mezoterapi ihtiyaca göre dediğim gibi yapılıyor. Eğer e, mesela bizim hastanemizde kullandığımız leke mezoterapimiz var. Kırışıklıklar için kullandığımız siyelonik asit var. Yine onu destekleyen somon DNA'ları var. Somon DNA'larını aynı zamanda akne hastalarında da kullanıyoruz. E, şeyleri e, izleri azaltmak amaçlı. Bu iki, iki şekilde yapılabiliyor mezoterapiler. Bir tanesi direkt cilde uyuşturuyoruz. Cildin altına minik enjeksiyonlar yapıyoruz. Bütün ihtiyaç olan bölgelere yapıyoruz. O birazcık daha uyuşturmamıza rağmen hafif hastaların ağrı hissettiği bir uygulama. Ama sonrasında hakikaten e, ciltler böyle parlıyor, kırışıklıklar azalıyor. Artık onun için insanlar <gülüyor> ağrı da olsa hafif katlanıyorlar. Bir de e, dermapenle birlikte yapabiliyoruz mezoterapileri. de bir kalem, ucunda iğneler var. Bu cilde delikler deliyor. Yine bunu yağlı ciltlerde gözenekleri kapatmak amaçlı, lekeleri azaltmak amaçlı, izleri azaltmak amaçlı kullanabiliyoruz. Onunla beraber mezoterapi veriyoruz. O çok böyle ağrılı dayanamayan hastalar ya da işte yüzeyel şikayetleri olan hastalarda o yöntemi uyguluyoruz. Ama yüzeyüz tamamen bir giderilme olmuyor. En... Yani bu şekilde kalacak şekilde devam ediyor. Tabii tabii. Yani sonuçta bunların hepsi mesela çok kuvvetli fraksiyonel rezerler var. Onlarda bile izler tamamen sıfırlanmaz. Ama hani sizi e, rahatsız etmeyecek düzeye gelir. Dediğim gibi bu hani %70 de olur, %80 de olur ama %100 diye olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Ama %100 diye garanti verilen yerlere de çok şey yapmasınlar. Çünkü Hiçbir zaman o herkes için geçerli olmuyor. Mesela bazı cilt %100 cevap verebiliyor. İyileşme hızı fazla olan cilt bazı da cevap vermiyor. Yani o öncesinde çok kesin olmak doğru değil. Hastaya yaptığımız tedavi sırasında görüyoruz zaten daha çok geri dönüşleri. Peki hocam bu aşırı tüylenmeye girmek istiyorum. Bu herşüt yazayım diyeyim Hı -hı. herhalde. Bu hastalıkla alakalı neler diyeceksiniz? Nedir öncelikle? Ya şimdi aşırı tüylenme şöyle. Normalde işte e, ergenlik sırasında hormonların etkisiyle erkeklerde daha yaygın. Kadınlarda da koltuk altı ve geniser bölgedeki kıllarda ince kılda kalın kıl, terminal kıl dediğimiz hale geliyor. Bu eğer e, bayanlarda... Erkeklerdeki gibi bir tüylenmeye dönerse o zaman buna hirsutizm deniyor. Bu mesela çene bölgesinde olabiliyor, göğüs ortasında olabiliyor, karın bölgesinde olabiliyor. Favori tarzında olabiliyor. Bunlar bayanlarda hani e, alışmış, alışılmış kıllanmalar olmadığı için bunlar hirsutizm olarak isimlendiriliyor. Yanlış anlaşılmasın üst üzerindekilerden bahsetmiyorsunuz değil mi bayanlar için hocam? Ya üst üzerindekiler normal kişilerde genetik faktörlerden olabilir. Bu önceden beri olanlardan bahsetmiyoruz. Yani bu ergenlik sonrası oluşuyor ve devamlı artmaya devam ediyor. Şimdi e, genelde olduğudaki üzerindekiler mesela küçük çocukta da görebilirsiniz. Evet. O birazcık genetik yapı ile ilgili. onlardan bahsetmiyoruz. ama mesela çene bölgesinde sakal işte sarısı. sakal bölgesinde, boyunda, çene altında e, dediğim gibi göğüs arasında yani normalde bayanlarda beklemediğimiz bölgelerde olunca hı hı. hani erkekte görülmesi gereken bölgelerde olunca buna hirsutizm deniyor. Bu o, hormonal faktörlerle ilgili oluyor genelde. Böbrek üstü bezlerinden ve yumurtalıklardan salgılanan hormonlardaki bozuklukla ilgili. Onu araştırmak gerekiyor. Genelde biz bir kadın doğum doktorlarıyla beraber çalışıyoruz. Hormonal bir e, problem varsa hormon yönünden tedavisi yapılıyor. Ondan sonra da biz e, mesela bu akne tarzında şikayetler de gidebiliyor. Hirsutizm bazen mesela hormon bozukluğu hiçbir şekilde belli olmuyor. Sadece aknesi oluyor hastanın. Onda yaptırdığımız tahliyelerden sonra ortaya çıkıyor. Mesela polikistik overler var. Overlerin en çok gördüğümüz hastalığı. Bunlarda hirsutizm sık gördüğümüz bir problem. Ama sadece hirsutizmle kalmıyor. Mesela polikistik overlerde insülin intoleransı da oluyor. Kilo, adet düzensizlikleri, işte saçlarda dökülme. Bunların hepsi etkileyebiliyor. Orada nedene yönelik tedavi vermek gerekiyor. Yani burada sebep neyse hirsutizmde onun tedavisi yapılıp onun yanında da biz mesela dermatolog olarak ilgili problemlere bakıyoruz. Yani bir tüylenme varsa onun için işte epilasyon öneriyoruz hastamıza. Eğer akneleri varsa akne tedavisi yapıyoruz. Saç dökülmesi varsa onun tedavisini yapıyoruz. Yani o birkaç doktorun bir arada çalışması gereken bir hasta grubu. Hani yani. tek başına olacak bir şey değil. Koroner işbirliği çalışıyor. Evet. Peki bunların yan etkisi falan oluyor mu hocam? Yani tedavilerin kişiden kişiye yan etkisi oluşabiliyor mu? Hirsutizm için evet. mi? Ya şöyle, şimdi bu mesela polikistik over geçen bir durum değil. Hayat boyu bu hasta takipte kalması gereken bir hasta. Yani şeker, tansiyon gibi düşünün. Hep bunları takip etmek gerekiyor. Ondan dolayı tabii ki yani bazı yan etkiler görülebilir ama burada hani e, kar zarar oranına bakıp ona göre davranmak gerekiyor. Bazı ilaçların yan etkisinden dolayı da mesela kadın doğum haplarını kullananlarda da aşırı tüylenme ya da işte gözle görülebilecek kadar siyahlaşma olduğunu söylüyorlar. Hı hı. Bu doğru mu? Olabilir. Bazen mesela kadın doğum e, şey e, bu doğum kontrol haplarının kullanımdan sonra mesela lekelerde de artış olabiliyor yüz lekelerinde ya da işte dediğiniz gibi e, bazen mesela adet düzensizlikleri yapabiliyor. Evet. Ama bunlarda dediğim gibi normalde beklediğimiz şeyler değil. Kişiden kişiye değişen özellikler. Öyle bir şikayet olduğunda veren doktoruna danışması lazım. Evet. Yani gerekirse hani ürün değiştirilir mesela bu kullandığı oral kontraseptifin başka bir grubuna geçilir. O ürüne belki reaksiyon göstermeyecektir cildi. ama özellikle doğum kontrol haplarının vücudunuzda tüylenme yapması gibi bir şey söz konusu değil. Bir hormonal bozukluğunuz varsa olur bu tablo. E zaten ilaçta büyük ihtimalle onun için verilmiştir. Ama sadece korunma amaçlı ilaç kullananlarda şey olması, hirsutizm olması beklediğimiz bir şey değil. Değil. Peki hocam genel olarak demin cilt tiplerine değindiğinizde kuru, yağlı, hassas cilt diye ayrıştırmıştınız. Kuru ciltlerde belli bir yer sonrasında aşırı kaşıntılar oluyor. Böyle, özellikle duştan sonra çıktıktan hı hı, sonra hı. bu daha çok annelerimizde görülen bir sorun. Bu neye dayalı? Bu iç hastalıklara da dayanabiliyor diyor uzmanlar. Ya da tamamen ciltlerle alakalı hı hı. ya da kullanmış oldukları işte duş ciltleri sabundan evet, da kaynaklanabiliyor. Evet. Nedir bu yaşla cildimiz önceden yağlı bile olsa, yaşla cilt kuruyor. Dolayısıyla kullandığımız ürünleri de ona göre değiştirmek gerekiyor. Yani şimdi eskiden mesela, e, eski zamanlarda böyle şartlar çok uygun olmadığı için bu kurulu problemi insanlarda yoktu. Neden? Çünkü çok sık banyo yapılamıyordu. Şimdi insanlar neredeyse her gün banyo yapıyorlar. Bu tabii normal cildin e, kuru, kuru kalmasına sebep oluyor, kurumasına sebep oluyor. Kuru kaldığı zaman da cilt e, kendi savunma mekanizmaları bozulduğu için buna mesela çatlayarak da cevap verebiliyor, kaşıntı yaparak da cevap verebiliyor, egzam oluşturarak da cevap veriyor. O yüzden eğer çok sık banyo yapılıyorsa biz zaten hastalara çok sıcak suyla yıkanmayın, ılık suyla yıkanın. Arkasından mutlaka e, nemlendirici ürün kullanın. Yıkanırken de cildinizin yapısına uygun ürünlerle yıkanın diyoruz. Mesela en basitinden bebe şampuanları kullanabilirler. Evet. Bunlarda katkı ürünleri daha az olduğu için bunları öneriyoruz. Onun dışında piyasada yığınla atopik dediğimiz bu kuru ciltlere uygun ürünler var. Hem duş jelleri, hem sabunlar, yıkama ürünleri hepsi var. Onlardan faydalanabilirler. Onun sonrasında da hemen duştan çıkar çıkmaz kurulanıp nemlendiricilerin sürmeleri gerekir. Bir de işte yaşlı hastalarda mesela e, çok sık banyo yapmayın. Kaşınan yerlerinize kolonya sürmeyin. Mesela öyle bir şey evet, de oluyor hastalarda. Diye, evet. Diye. Biraz beni rahatlattı diyor ya da ne bileyim her seferinde girip bir sıcak suya e, girmeyi tercih ediyor. Bunlar tam tersine o olayın artmasına sebep oluyor. O yüzden e, yaşla yani şeye dikkat etmek lazım. Yani banyo sıklıkları çok aşırı olmasın. Mesela bir günde iki defa yıkanmayın. Hani yazın her gün yıkanılabilir, kışın gün aşırı biz genelde öneriyoruz. Sonrasında da e, mutlaka nemlendirmek gerekir cilde. Bu saç e, sağlığı için de öyle. yani Günlük yıkanmak yerine hani biraz yağlan Cildin kendini toparlaması evet, yağlanmasın. Evet evet. Yani aşırı de. şey yapınca kuruyor cilt. Hani kimyasala maruz kalmış oluyor devamlı. Hı -hı. Bu sefer kendi e, bariyer koruyucu özellikleri bozuluyor. ...sizin de bir hastalığınızın gelişmesi çok daha kolay oluyor. Bu e, direk hangi bölüme gitmeleri gerekiyor? Bu özellikle e, belirtmek istiyorum. Kaşıntıyla alakalı. Hani ya, iç hastalıklarında tetiklediğini söylemiştiniz ya onun için. Onlar da yapabilir ama öncesinde mutlaka kaşıntı şikayeti için bir dermatoloğun görmesi lazım. Sonrasında zaten biz gördüğümüz hastalarda, kaşıntıyla ilk kaşıntı şikayetiyle gelen hastalarda... ...bir kan tahlillerine bakıyoruz. Onlarda bir problem varsa... O zaman zaten mesela karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, şeker hastalıkları bunların hepsi kaşıntı yapabilir. Ona yönelik o zaman ilgili bölüme gönderiyoruz. Her halükarda ikimiz birden takip etmemiz Yine gerekiyor. Yine koordineli şekilde çalışıyoruz. Tabii tabii. Peki son olarak son bir konuya daha değinmek istiyorum hocam. Hastanenizde de bununla alakalı çalışma var. Ben tedavileriyle alakalı da genel bir değerlendirme yaparsak. Ya şimdi ben tedavileri şöyle benler zaten e, büyük çoğunluğu doğduğumuzdan itibaren vücudumuzda var. Evet. Bunları e, takip etmek gerekli. Yani çok büyük benleriniz varsa biz hastalara bunları takip edin diyoruz. Büyüme çağında özellikle işte ergenlik çağında benlerde bir artış olur. O artış sırasında yeni oluşan benlerde de yine işte büyük, çok koyu renkli olanlar, şekli düzensiz olanlar e, ya da ne bileyim üzerinde bir kanama, yara oluşanlar mutlaka doktora gösterilmesi gereken Kur, ben grubu. Kuruma gibi bir şey de oluyor. Evet, herhalde. tabii soyulmalar, koparmalar evet. bazen de mesela hastalar kendileri de kurcalayabiliyorlar benlerini. Onun da mesela dönüşüme ters etkisi var. Onun dışında tabii benlerde güneş çok önemli bir faktör. Çünkü biz vücudumuza güneşi aldığımız zaman yıllar içerisinde bu vücutta birikiyor, bir hafıza oluşturuyor ve bu benlerin yapısını bozabiliyor. Yani siz mesela ne bileyim 5 yıl çok fazla güneşte kaldınız, ondan sonra 10 on yıl kalmadınız diyelim. O 5 yılın hasarını ömür boyu taşıyorsunuz. Yani hep vücudunuzda o şey etkiler devam ediyor. Çoğalıyor da herkese. Yani işte dikkat ederseniz yıllar içerisinde bir dereceye kadar önlemiş oluyorsunuz ama dikkat etmezseniz mesela benlerdeki dönüşümleri daha kolaylaştırmış oluyor. Onun dışında bazen de benlerde kendiliğinden de dönüşüm olabiliyor. Yani hiçbir lezyon olmayan yerde birdenbire bir ben oluşup büyüyorsa bunu mutlaka doktora göstermek gerekir. Yani e, mesela dudaklarında sigara içen hastaların... De, ...devamlı sigaraya maruz kalan yerinde ben oluşabiliyor. Bunları mesela biz hemen kanser açısından takip etmemiz gerekiyor. Yine e, genetik olarak ailesinde e, işte benler çok fazlaysa... ...bunlar hastalarda da gördüğümüz bir şey. Onların yakın takibi gerekli. Bazı üniversitelerde ben poliklinikleri var. Evet. Hastalar oralara gidip danışabilirler... Orada çok daha teferruatlı bütün benlenin milimetrik resimleri çekiliyor, bilgisayara kaydediliyor. Sonrasında da 6 ayda bir kontrole gittiklerinde bunu takip edebiliyorlar. Ben işlemini aldıktan sonra yani beni yakma işlemi ve tamamen oradan alma operasyonla alınıyor bildiğim evet. kadarıyla. Sonrasında onu bir teste gönderiyorlar. Zehirli mi? Patolojiye mi? evet. evet e, malinite açısından patolojiye. Zehirli bir şey sayı nasıl bir uygulama? uygulama yani zehirli istiyor? dediğiniz kanser türü evet. bir şeyse. Malin bir lezyonsa. Şimdi cilt kanserlerinde e, epidalyomalar var. E, bazalomalar var. Bir de çok kuvvetli olarak e, malin melanomlar var. Bizim en saldırgan e, kanser türü malin melanom. Eğer malin melanom zaten saptandıysa çok erken hemen tedaviye başlanması gerekiyor. Çok hızlı yayılabilen e, bir kanser türü o. Onda e, lezyon alınır, patoloğa götürülüyor. Patologdan eğer böyle bir dönüşüm geldiyse o zaman da hemen hastaları e, hem kemoterapi hem radyoterapiye alıp o şekilde takip etmek gerekir. Ama çok şükür ki malin melanom çok yaygın bir durum değil. Bizim gördüğümüz kanserler genelde epitalyomalar, bazalyomalar bunlar çok hızlı yayılıp etrafa e, metastaz yapan kanser türleri değil. Dolayısıyla hastalar eğer benlerinde bir farklaşma ya da dediğim gibi hiç olmayan yerlerinde bir yeni ben oluşumu olursa bunun için mutlaka doktora gidip göstermeleri gerekir. Ya da bir kanama, bir yara oluşumu benler üzerinde bunları danışmaları gerekir. Bunlar genelde çıkartıldığı zaman ya da bazen çıkartılmaya bile gerek yok. Biz burada kriyoterapi dediğimiz soğuk uygulamalar var. Onlarla bile tedavi edebiliyoruz. Yani cilt kanserlerinin büyük çoğunluğu ya çıkartıldığında lezyon tamamen bitiyor. Hani kemoterapiye, radyoterapiye ihtiyaç olmuyor ya da ee, o kadar alınmasına bile gerek olmadan bazı uygulamalarla temizlenebiliyor. Tekrar oluşma imkanı var mı peki hocam? Alınan, yani, temizlenen bölgelerin? Hay Alınan bölgede oluşmaz. Ama bazı ciltler işte mesela böyle güneşe çok yıllarca maruz kalmış. Ne bileyim işte tarlada çalışmış. Evet. Bu tip kişilerde her zaman kanser olma olasılığı yüksektir. Bu yıllar içerisinde de artar. Bir yerini alırız, başka bir yerde yine oluşabilir. Peki hocam e, biz ayrılan sürenin sona gelmiş durumdayız. Genel bir toparlarsak buradan izleyicilerimize neler demek istersiniz? Hem bu e, kozmetik ürün kullanımı hakkında hı hı. hem cildin cilt sağlığı için ve bu nazar e, epilasyon e, evet. deriyle alakalı. Ya şimdi cildimiz en kıymetli yerimiz. O yüzden ne kadar iyi bakarsanız size geri dönüşü de öyle olur. Bunun için de zaten şimdi e, çok fazla ürün var. Hani bilgi de çok fazla var. Her yerden edinebiliyorsunuz ama... Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulama veyahut da bir ürün kullanımını önermiyoruz. Mutlaka bunlar doktorunuzun takibinde yapılması gereken uygulamalar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Vermiş olduğunuz bilgilerden, önerilerden dolayı. Evet, sevgili izleyenler, bir şifa kapısının daha sonuna geldik. Bu hafta uzman doktor Hatice Deniz yardımcı bizimle oldu. Hocamın önermiş olduğu, söylemiş olduğu önerileri lütfen fakarda etmeyelim. Cüldiye'ye herhangi bir cilt sağlığımızla alakalı direkt uzman doktorlara kendimizi teslim edelim. Sağlıklı kalın, iyi akşamlar diliyorum.